Maç kalıdır ağacının altında Bekliyordun beni elinde bir kitapla Ama bekleme günleri bitti Peşindeki herkes Şimdi yalnızca geriye kalan tependeki tavan. Şimdi yalnızca geriye kalan. Elefonon da pitsus So much I like